Sosyalleşme, insanların kendi kültür ve toplumları tarafından kabul gören davranış, değer ve tutumları öğrendiği süreci tanımlar. Bu da tipik olarak çevremizdeki insanları gözlemlemekle ve onlarla etkileşimle olur. Bunlar bize yakın olan insanlar olabilir. Mesela ailemiz, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz. Fakat bunun içinde günlük hayatımızda rastladığımız herhangi biri de girebilir. Örneğin doktorlar, hemşireler, televizyon ve filmlerde gördüğümüz ünlüler, markette aynı sırada beklediğimiz insanlar bile. Bunların hepsinin bize toplumumuz için nasıl davranmamız gerektiğini öğretecek bir şey var. Sosyalleşme aynı zamanda kendimizi nasıl gördüğümüzü de şekillendirir. Sosyolog Charles Cooley, bu süreci tanımlamak için ayna benlik ifadesini kullanmıştır. Culli'ye göre kendimizi nasıl gördüğümüz, Yalnızca kendi kişisel özelliklerimizi doğrudan algılamaktan değil, başkalarının bizi nasıl gördüğünü nasıl algıladığımızdan da etkilenir. Kuliye göre de bu üç aşamada oluyordu. Öncelikle, başkaları tarafından muhtemelen nasıl göründüğümüzü hayal ederiz. Ailemize, arkadaşlarımıza veya sokaktan geçen insanlara. İkincisi, onların bizi gözlemlerine bağlı olarak nasıl değerlendirdiğini düşünürüz. Yani, Zeki mi görünüyoruz, komik mi, utangaç mı yoksa biraz garip mi? Üçüncüsü, onların değerlendirmeleri ve gözlemleriyle ilgili düşüncemize dayanarak kendimizle ilgili duyular geliştiririz. Bu kuramın bahsetmek istediğim çok önemli bir yanı da kulinin diğerlerinin fikirlerinden değil, onların fikirlerinin ne olduğunu bizim nasıl algıladığımızdan etkilendiğimize inanması. Yani bu kurama göre öz kimliklerimizi, diğerlerinin bizi nasıl gördüğüne dair hem doğru hem de yanlış algılamalarımızla oluşturabiliriz. Diyelim ki, bir öğretmen not verirken çok sert davranıyor, çok eleştirel yaklaşıyor. Bunu yapmasının sebebi ise, ödevi yapan öğrencinin çok potansiyeli olduğunu düşünmesi. O yüzden bu öğrencinin bu potansiyele ulaşması için ödevine düşük not veriyor ve bir sürü not yazıyor. Diyelim ki öğrenci ödevini geri alıyor ve bakıyor ki üzeri hep kırmızıyla çizilmiş ve bir sürü düzeltme var. Öğrenci bunu nasıl yorumlayabilir? Ve bu, onun kendini nasıl gördüğünü nasıl etkileyebilir? Öncelikle öğretmenin not verirken çok sert eleştiride bulunduğunu düşünebilir. İkincisi, öğretmenin onu zeki olarak düşünmediği için bunu yaptığını düşünebilir. Son olarak da öğrencimiz buna dayanarak, Edebi analizde iyi olmadığı sonucuna varabilir. Yani burada öğrenci, öğretmenin ne düşündüğüne kendi nasıl inanıyorsa yani yanlış bir algıya dayanarak hareket ediyor. Ve genelde tutumlarımız, davranışlarımızı etkilediği için bunun sonucunda öğrenci dersi dinlerken öğretmenin başta istediği gibi daha çok çaba yerine daha az çaba harcayabilir. Ama hikayemizin sonu böyle olmak zorunda değil. Çünkü davranışlarımız gelecek etkileşimlerinden de etkilenebilir. Diyelim öğrenci dersten sonra gidip öğretmenle konuşuyor, neden ödevine bu kadar kötü not verdiğini soruyor. Bu noktada öğretmen, öğrencinin doğru yolda olduğunu fakat daha çok çaba harcaması gerektiğini düşündüğünü söyleyebilir. Dolayısıyla bu ek iletişim sebebiyle öğrenci yanlış olan algısını değiştirebiliyor ve böylelikle kendini farklı bir şekilde algılayabiliyor.